Herkese merhaba. Bana gönderdiğiniz fotoğraflarda, çizimlerde fark ettim ki evet tonlama çok güzel bir şekilde kavranmış. Gayet başarılı bir şekilde yeni başlamanıza rağmen çok güzel tonlamalar var fakat mesela ben önceki videolarda şöyle bir obje çizmiştim. Hemen göstereyim. Şekli tam hatırlayamadım ama bunun gibi bir vazo çizimi yapmıştım videoda. Ve bana gönderilenlerin çoğunda tonlamanın güzel olmasına rağmen şekilsel bozukluklar vardı. Bu videoyu hızlandırmayı düşünmüyorum. Bu sebeple elinizde kağıdınız, kaleminiz ve silginiz hazır olsun. Hızlandırmadan adım adım basit objelerle devam edeceğiz. Sonraki videolarda bu şekilleri biraz daha zorlaştırarak adım adım nasıl doğru şekillerle kağıda yerleştiririz bunu göstereceğim yapmamız gereken ilk şey kompozisyonumuzu incelemek bu kompozisyonunda neler var bir adet silindir ve bir adet dikdörtgen prizmamız var daha sonrasında fark ettiyseniz şöyle silik çizgilerle belirttim dikdörtgen prizmanın tabanıyla silindirin tabanı kesişmiyor Zaten gerçek hayatta bunun olması da eğer bunlar turistsüz cisimlerse imkansız. Bu sebeple çizimlerde de olmaması gerekiyor. Fakat siz de görmüşsünüzdür ki çoğu çizimde dikdörtgen prizmanın diyelim tabanı silindirin üstüne çiziliyor. İç içe geçmiş oluyorlar. Mantıken kusurlu, görünüş olarak da daha kusurlu bir resim ortaya çıkmış oluyor. Bunu önüne geçmek için, bunu engellemek için yapmanız gereken şey ki bence diye belirtmek istiyorum. Net kurallar değil bunlar. Sadece öneri diyebilirim. Ki çok kişi de böyle yapar. Ben de zaten bana anlatılanı size anlatıyorum diyebilirim. Arkadaki en arkadaki en büyük objeden çizime başlarsanız hemen arkadan çizdiğiniz için tabanı belli olur. Üstüne bir şey çizmezsiniz. Hem de en büyüğünü seçerseniz oran orantı kurmanız çok kolay olur. Şimdi ben bu videoyu oynatma listesinin biraz daha altlarına yerleştirmeyi planlıyorum. Ölçü alma videosunda da bu konuya değindim. Oran orantı konusuna. Mesela ben burada ne yapacağım? Burada hemen küpümün ölçüsünü şu şekilde 1 diyeceğim. 2, 2.70, 2.80 deyip otomatik olarak buraya yerleştireceğim. Bu videodan önce ölçü alma videosunu izlerseniz çok iyi olur. Ya da önce değil eğer ölçü almayı biliyorsanız... Herhangi bir sıkıntınız yoksa direkte de devam edebilirsiniz. İlk olarak ne dedik? En arkadaki en büyük objeyi seçersek üst üste geçme sorununun önüne geçeriz ve oran orantıyı daha kolay halletmiş oluruz. Bu sebeple şu arkadaki objeyi çizmeye başlayacağız. Fakat bundan da önce yapmamız gereken bir şey var. Dış hatlarını bir belirleyelim. Bu kompozisyonun en dış hatlarını bir dikdörtgenin içine alalım. Tüm kompozisyonumuz bu dikdörtgenin içinde. Eğer birebir aynı boyutta bunu buraya getireceksek işimiz çok kolay. Şimdi ölçüleri değiştirmek istemediğim ve ilk yan tarafa çizme videosu olduğu için ilk yerleştirme videomuz olduğu için bu. Birebir aynı boyutta yapacağım. Daha sonraki videolarda belki bunu daha küçük buraya çizmeye çalışırız. Daha büyük çizmeye çalışırız. Böylelikle daha gelişmiş olursunuz. Çünkü oran orantıyı kavramak istiyorsanız mesela örnek veriyorum bu kalem uzatıcıyı bir kağıda çizeceksiniz ve çiziminizi geliştirmek istiyorsunuz. O zaman bunu olduğu boyutuyla çizmeyin. Çünkü bu sizin için artık kolay bir şey olmalı. Birebir olduğu ge gibi geçirmek kolay bir şey olmalı. Bunu gidin mesela 50'ye 70 bir kağıda çok büyük yani şu anda A4 kağıdına çalışıyorum ben. 50'ye 70 bir kağıda bunu geçirin. Şu anda A4 kağıdına çalışma sebebim de aslında videoların çok uzamaması. 50'ye 70 bir kağıda çalışma yaparsak tonlaması daha uzun sürecek, çizmesi daha uzun sürecek. Bir yandan da anlattığım için videolar çok uzun olur. Bunun olmasını da istemediğim için A4 devam edeceğim. Şimdi bunu çizeceksiniz 50-70 kağıda. O zaman ne oluyor? Burada bunu olduğu gibi birebir ölçüyle çizerseniz daha kısa çizgiler kullanmış olacaksınız. Ve gördüğünüz ölçüyü aynı şekilde geçirmek kolay olacak. Fakat siz bunu 50-70 bir kağıda çizerseniz çizgilerinizi daha uzun atmanız gerekecek. Bu sizin çizgi atışınızı geliştirecek. Düz çizgiler elde etmenizi sağlayacak. Belli bir oranı mesela şurayı buraya oranlarken birebir şekilde oranlamak çok kolay. Direkt bunu görüyorsunuz. Aynı şekilde buraya, buraya çizeceksiniz. Ama büyük bir şey çizerken diyeceksiniz ki ben bunu 1 kabul edeyim. O zaman burası şu ölçü birse, burası burası 1 1.5 sayılı. Burayı 1.5 diyeceksiniz ve bu şekilde geçeceksiniz. Dediğim gibi eğer bu bahsettiğim şeyleri anlamakta zorluk yaşıyorsanız ölçü alma videosunu izlemelisiniz. 50-70 kâlda çizerken ciddi anlamda gelişim sağlarsınız. Küçük objeleri büyük şekilde çizin. Büyük ölçülerle çizin büyük ölçülerde küçük bir şekilde çizerseniz oran orantınız çok gelişecektir. Çizime bir türlü başlayamadık <gülüyor> ama bu verdiğim bilgiler gerçekten önemli. Benim kendi gelişimimde de bunların çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Devam ediyoruz. Şimdi başlangıç dedik. Birebir ölçüyle çizeceğiz dedik. O zaman çok kolay. Yani elinizde belki bir fotoğraf vardır ve fotoğraftan geçirmek istiyorsunuzdur. O da olabilir. Benim tercihim her zaman ama objeye bakarak çizim yapmanız bu sizi daha da geliştirir. Devam edelim. Şimdi dikdörtgenimizi çiziyoruz. Normalde bir kağıttan çizerken de yine kompozisyonun en dış hatlarını belirleyin. Bir dikdörtgen içine sığdırın ki onu çok kolay bir şekilde geçirebilelim. Şimdi ben uzunluğunu aynı şekilde geçirdim. Şimdi buradan direkt geçirmiş oldum aslında uzunluğunu. Peki emine nasıl karar vereceğim? Hemen ölçü alalım. Biz boyuna ne dedik? Şuna bir demiş olalım. Buna bir dedik. Boyuna bir diyorum. Başlangıç kısmına kalemimin ucunu. Bitiş kısmına da parmaklarımı yerleştiriyorum. Ve şu aralığa kalemimle birlikte bir demiş oluyorum. Ve şimdi bunu hiç bozmadan bu kısma tutuyorum. Bakın gördüğünüz gibi burası tam bir çıkmadı. Birden biraz daha dar. Ben ne diyebilirim? Şöyle olsa yarım olacaktı. O zaman 80 diyebilirim. Yani bu 1 şurası 0.80 gibi bir şey olmuş oluyor. O zaman buraya 1 dediysem buraya geldiğimde de 0.80 şurası şurası olmuş oluyor. Hemen işaretliyorum. Tekrar ölçümü kontrol ediyorum. Normal kompozisyon çalışmalarınızda da şunlar çok basit aşama şu anda. Karşınızda pek çok objenin bulunduğu kompozisyon çalışmalarında da ilk başlarken ölçünüzü tekrar tekrar kontrol edin ki eğer ölçüde hata yaparsanız siz çizimde ne kadar ilerlemiş olursanız olun. Hatta belki de 5 obje vardır. 5'inde ada geçirmişsinizdir. Tonlamışsınızdır. Ama başlangıçta ölçüde hata yaptıysanız çiziminiz bitmiştir yani direkt oran orantıdan kaybedersiniz. Bu sebeple ölçümüzü bir daha kontrol edelim. 1'e şöyle 1.80 dedik ortalama. 1'e 1.80 tamamdır. Doğru gibi görünüyor. Şimdi biz kompozisyonumuzu bunun içine yerleştireceğiz. Daha sonrasında dış hatları belirledikten sonra arkadaki cismemizin ölçüsünü alacağız. Onu ilk önce buraya yerleştireceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız? Bizim çizdiğimiz en dış dikdörtgenimizin tepesine tepesine buradaki silindirimiz değiyor. O zaman ben biliyorum ki benim silindirim buradan başlayacak. Peki bunun enini ne kadar, buraya nasıl çizeceğim? Bunu ilerleyen zamanlarda direkt gözünüzde, direkt şuradan işaretleyebileceksiniz. Direkt, hiç düşünmeden. Yani kalemle tekrar tekrar ölçü almanıza gerek kalmadan işaretleyebileceksiniz. Ama başlangıçta anlatıyorum. Böyle yaptıkça gözünüzde de gelişecek. Ve tak tak tak tak hemen çizebileceksiniz. Hemen buradaki objemin başlangıç kısmına kalemimin başını koyuyorum. Ve ellerimi de bitiş noktasına koyuyorum. Ve bu ölçüyü bir kabul ediyorum. Daha sonrasında genele benim burada şuradan bir çizgi çekeceğim için şuradaki geneline oranlamam gerekiyor. Nasıl? Buna bir dedim. Onun yanında kalan kısım birden bir tık az olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi burada bitiyor. Bir tık içeride kalıyor. O zaman ben buraya birse, buraya 0,9 sayarım. Yani yarısının bir tık daha sağında kalmış olacak. Nasıl? Hemen yarısını belirleyelim. Yarısını şu şekilde hafif çizgilerle bastırmadan belirledim. Ve ne dedik yarısının bir tık daha sağında olacak. Şöyle belirlesem olur mu? Hemen bakalım. Kalın mı oldu? Bir tık daha şuradan alalım. Tamamdır. Şurada fazla çizgileri silmek istiyorum. Kafanız karışmasın. Normalde çizim yaparken... Bu silik çizgileri silmenize gerek yok. Ben sadece şu an anlattığım için ortalığının daha fazla karışmaması adına siliyorum. Tamamdır. Silindirimizin enine karar verdik. Sıra boyunda. Hemen direkt buradan çizgi çekerek geçirebilirsiniz. Fakat kağıttan çizim geçirmiş olmasaydınız yapmanız gereken şey yine enini boyunu oranlamakta. Şuna şuradan bir dedik ya. Bunu bir saymıştık ya. Artık açıklamak istemiyorum tekrar oran orantıda nasıl bunları belirlediğimizi. O sebeple direkt devam etmek istiyorum. Çünkü videoda bilenler izliyorsa sıkılmaya başlayacaklar. Sıkılmalarını da istemiyorum. Sıkılmanızı istemiyorum diyeyim. Direkt devam ediyorum. Bunu bir saymıştım. Şöyle. Böyle bir oluyor. Boyunu oranlıyorum. Böyle bir. Elimi burada bittiği yere koyuyorum. Böyle 2. Aslında şu anda çizdiğim silindir 1'e 2 ölçülerindeymiş. Yani enime 1 demiştim. 1 ve 2. Direkt burası deyip işaretlememizi bir kompozisyona bakarak çizim yapıyorsak bu şekilde de direkt çizebiliriz. Silindirimizin bulunduk kısmı ortaya çıktı. Silindirimiz şuradaki küçük dikdörtgenin içinde olacak.